Herkese selam Teknoloji Ok takipçileri. Bugün sizlerle beraber Monster'ın bu sefer bir oyuncu bilgisayarını değil, profesyonel iş hayatında ve gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz bir bilgisayarını inceleyeceğiz. Ürünümüz Monster Huma H5 V 3.1. O zaman detaylarına hemen geçelim. Müzik olursak öncelikle alüminyum kaplama bir ürün bizlerle geliyor ve gri renkte arka tarafında Monster logosu beyaz renkle bu sefer karşımıza çıkıyor cihazın 1.7 kilogramlık da bir ağırlığı var ama sanki o kadar bile değilmiş gibi bir hafiflikte de hissettirmiyor değil bana etrafına bakalım neler var ekranın üst kısmında HD bir kameramız var kenarları ince çerçevelerle donatılmış Cihazın yan tarafında burada bir mikrofon girişimiz, USB 3.2, USB 2 ve microSD kart girişimiz bulunuyor. Diğer tarafında ise güç girişimiz, bir Thunderbolt 4 girişimiz, HDMI girişimiz ve USB girişimiz bulunuyor. Cihazın ön tarafına bakacak olursak da yine bir bize bir monster logosu karşılıyor. Touchpad kısmı oldukça geniş bir şekilde tasarlanmış. Bu da iş hayatınızda daha kolay işlerinizi halledebilmenize yarıyor aslında. Klavyede beyaz bir aydınlatmayla gelmiş. Bunda da eğer akşam gece falan çalışıyorsanız sizlere bir aydınlık yaşayacak ve daha hızlı ofis işlerinizi halledebileceksiniz. Touchpad'in üzerinde ise bir parmak izi okuyucu yerleştirilmiş. Genelde e, parmak izi okuyucuyu böyle üst taraflarda görüyorduk ama bu sefer touchpad'in üzerine yerleştirilmiş. Bence oldukça da e, hoş duruyor, daha kolay bir duruşu varmış gibi hissettim aslında. Cihazın alt tarafına bakacak olursak buradaki kaymazlar bence oldukça hoş. Çünkü eğer ortamınız kaygan bir yerse ve bakın şu kadar zorluyorum ve biraz gerçekten zor gidiyor. Kaymazı koymaları güzel olmuş. Alt tarafta da yine bir soğutucumuz bulunuyor. soğutucularda. da Biliyorsunuz Monster'ın soğutucuları gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Cihazın alt tarafında hoparlörü bulunuyor. Bu hoparlörün de Realtek ses çipine sahip olduğunu söyleyelim tasarım konusunda bahsedeceklerim bu kadar. Elinize aldığınızda ince ve şık bir tasarım olduğunu görüyorsunuz ve böyle bir ofis bilgisayarı olduğunu da hissedebiliyorsunuz. O vibe'ı var gerçekten. Dedikten sonra ekrana geçelim. Ekranda bize neler sunuyor? Biraz da ondan bahsedelim. Ekranımız 15.6 inçlik IPS mat LED bir ekranla geliyor ve 1920x1080p'de çözünürlük sunuyor. 165 Hz'lik bir tazeleme oranı var bu bilgisayarımızın ekranında. Ekranda şöyle de bir ekstra var. Bu ekranı arkadaşlar bakın, şu an böyle görüyorsunuz. Böyle çat diye 180 derece açabiliyorsunuz. Böyle de bir artısı bulunuyor. Ekran tarafında renkler oldukça canlı bir şekilde bize aktarılıyor eğer e efekt uygulamaları ya da video düzenleme uygulamaları kullanıyorsanız bu konularda renk konusunda bir sıkıntı yaşamayacağınızın da garantisini verebilirim. Videoyu izlerken, filmi izlerken o doygunluğu, o keskinliği yaşıyorsunuz ve 165 Hz'lik bir tazeleme oranı da gerçekten akıcılığı keskinliği güzel bir şekilde bize aktarıyor. Şimdi ise gelelim cihazın donanım tarafında. Donanımda bize neler sunuyor? 11. nesir Tiger Lake işlemci mimarisi kullanılmış. Yonga setinde ise marka Mobil Intel HM570'i tercih etmiş. Cihazın ekran kartı özelliklerinde ise Intel Iris Xe grafik işlemcisi kullanılmış. Bunu da zaten daha öncelerde de bahsetmiştik. Cihazın daha hızlı uyanmasını, uzun pil ömrü gibi e, çok fazla avantaj sağlıyor. O yüzden bence yerine oturmuş bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim. Yeni çıkan cihazlarda da zaten artık Intel Iris Xe'yi oldukça da fazla görüyoruz. Laptop'un 500 GB'lık dahili depolaması 8 8 GB'lık da belleği bulunuyor. Bunun ekstra olarak da 16 GB'lık belleği bulunan da var diye gördüm ama şu an bizim elimizdeki cihaz 8 GB'lık bir RAM kapasitesine sahip. Bağlantılar tarafında ise Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1'i destekliyor. Eğer sizin evinizdeki Wi-Fi hizmeti de Wi-Fi 6'yı destekliyorsa Oyunlarınızda ya da herhangi bir ofis işlemlerinizde e, bağlantılarda bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Batarya kapasitesine gelelim. Batarya kapasitesinde ise 4700 mAh'lık bir batarya sunuyor bize ve bu batarya 65 Watt'lık bir şarj adaptörü ile beraber geliyor. Ama biliyorsunuz ki biz laptopları tabletleri kullanırken şöyle bir e, adaptörle beraber geliyor. Yani baya büyük kalın şarj aletleri oluyor. Ama burada bir artı sunuyor Monster bizde. Peki bu artı ne Beyza? Huma Pusat Wall Charger'la beraber şarj olabiliyor. Peki bunun artısı da şöyle. Yani bir seyahate çıktınız ya da Herhangi bir kafeye gittiniz diyelim. Bu kafede bu adaptör sayesinde yine cihazınızı şarj edebiliyorsunuz Thunderbolt 4 girişiyle beraber. Bu da bence büyük bir artı. Ağır ağır yük taşımak yerine öyle daha küçük. Yani eğer işlerinizi halletmek istiyorsanız kısa bir alanda ben ağır bir şey taşımak istemiyorum diyorsanız büyük de bir artı sağlıyor. Ofis çalışmalarında ne kadar uzun süre gidiyor gibi de ee, buraya değineyim. 7 saate kadar... Dayanabiliyor. Hatta e, bazı yorumlar okudum. Yorumlar tarafındaysa 10 saate kadar dayandığı da söyleniyor. Tabii nasıl kullandığınıza ve ihtiyaçlarınıza da bağlı olarak bu durum değişebilir bilgisayarı almaya karar veriyorsanız yanında da Monster Notebook sırt çantası da sizlere hediye ediyor Monster ama daha detaylı bilgiyi öğrenmek istiyorsanız yine Monster web sitesine girip online sayfaya girdiğinizde online iletişime geçip çevrimiçi bir şekilde bu cihaz hakkında neler öğrenmek istiyorsanız hepsini detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Cihazın artıları olarak ki bence yani bunu herkes yapmalı diye düşünüyorum kendi açımdan. Monster ücretsiz bir şekilde ömür boyu size bakım garantisi de sunuyor. Eğer cihazınızın temizlenmesi gerektiğini düşünüyorsanız ya da herhangi bir sıkıntı hissettiyseniz ya da yıllık olarak bu cihazın ya bir neyi varmış neyi yokmuş bir göstereyim diyorsanız bir Monster yetkili servisine gittiğiniz zaman herhangi bir şekilde sorunsuz gidip bilgisayarınızı veriyorsunuz ve güvenli bir şekilde teslim alabiliyorsunuz. Oyunlar tarafına değineceğim. Evet buna birazcık daha ofis bilgisayarı, günlük kullanımlar, öğrenciler için olarak tabir edilebiliriz kitlesine ama eğer oyun oynamak istiyorsanız Yine düşük FPS değerleriyle bu oyunu da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Valorant'ta oynayanları gördüm. 120 FPS'e kadar çıkanlar da vardı ama daha düşük FPS'lerde oynayanlar da vardı. Eğer çok fazla yüklenmiyorsanız bilgisayarı kesinlikle kaldıracaktır. Oyunlar tarafında da arada bir kaçamak yapayım diyorsanız gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Gelelim bu cihazın fiyatına fiyat tarafında bizlere neler sunuyor? Bence tam bir fiyat performans ürünü olarak söyleyebilirim. Fiyatı ise 11.600 TL. Bence bu özellikleri sunan hele ki Monster gibi güçlü yerli markanın cihazında herhangi bir sorun yaşatacağını düşünmüyorum. Özellikle hani bir sıkıntı varsa da Ücretsiz iade değiştirme garantisinde zaten size sunduğunu söylüyor. Öğrencilerin profesyonel hayatta ofis çalışması üretenlerin ya da günlük hayatta ya işimi görsün diyorsanız bu cihaz tam sizlik. Peki siz nasıl buldunuz? Fiyatını ben oldukça beğendim. Bize sunduğu işlemciler karşısında o zaman değerlendirme artık size kalmış. Yorumlar tarafında buluşmayı unutmayalım. Bu cihazı alır mısınız ya da ihtiyacınız var mı? Neler olsa daha iyi olurdu. Yorumlar kısmında belirtmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Let's go.